Kayıttayız galiba. Merhaba. Ferda Bey. Ben. Hocamız <gülüyor> Soner. Soner. <gülüyor> ee, şu an Kemer marinadayız. Ee, McVeagor 26M'i teftişe geldik. <gülüyor> Hep birlikte teftiş ve yelken keyfi yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Biz de bilmiyoruz bir şeyler yapacağız. Güzel olacak. Sonuçta teknelerimiz güzel. Gayet güzel. Deniz güzel. Hava güzel. Tatlı bir rüzgar var. Tam yelkenlik sıcak zayıf bulut örtüsü var. Marinamız güzel. Evet. Kemer marina. Ve dışarıdaki alp et. Çok tatlı bir rüzgar var bugün. Ben kulüpten şey almıştım. Alem aldım. Tamam. Merhabalar. Kolay gelsin. Ne zaman aldın tekneyi Perdi? Ne ee... zaman 2021'deyiz değil mi? Evet, 2021. <gülüyor> i̇şte Mart itibarıyla aldım. İstanbul'dan getirdim. Hayırlı olsun. Çok sağ ol. Peki. Teşekkür ederim. İlk defa ben de bineceğim. Evet. Bayağıdır telefonda ya, iletişim halindeydik. Evet. İyi oldu. Evet, denk geldik. Sadece Merhaba. Merhaba. arkamdan çekin. Bir araba. Araba. Üç Teşekkür ederim benim <gülüyor> Sen nasılsın? Gördüğün gibi, bıraktığın gibi aynı. Güle güle. Kalem bulduk. Eski evet, <gülüyor> Şu anda teknenin birazcık kıçı suda çünkü su balastı boş. Su balastı olduğu zaman tekne öne biraz daha yaslanacak ve daha güzel bir oturum sergileyecek. Geniş, ferah, rahat, güzel bir tekne. Bordalanmış gibi. Aa, çok güzel. Yanda Imeksus e 28 var. O da bunun kardeşi zaten. Bak kocaman güneş panelimiz var. Arka dinlence güzel. Geniş Honda. Teknemiz güzel. d 28 de yandı. Bulmuşken onu da çekelim. <gülüyor> bu, da, bu da çok güzel bir tekne. Bu da bizimkinin farklı bir versiyonu. Şimdi hava sıcak ama güzel. <gülüyor> hiç e, için yay alacağız. Şimdi önden hava kapağını açtık. Şimdi bunu dolduralım ağabey. Nasıl dolduğunu da görmüştüm. İçeriden yapacağım bir şey var mı? Şurada, şurada zaten değildi. Şöyle bir wipe var. Bunu Aha. açtık abi. Biz de arkada durursak alet daha iyi su alıyor. Hmm. Ön şu taraftan an. fok fok yapacak. Tekneğin kontrollü batıyoruz. Şu an kontrollü bir batış <gülüyor> mevcut tekneyi. Buradan şu an pıt pıt yani içine su alıyor. Ön taraftan fok fok yapacak hmm. Ferda. Evet. Sen ön ben taraftan o su Banu. çıkmaya başladığı evet. zaman, yani evet. fanusun içine doldurmaya başladığı zaman şey yapacaksın. Artık orada dolmaya başladığında kapatacaksın. Hı hı. Sonra onu süngerle içindeki suyu alacaksın. Yani olay o. Şu an buradan bu doluyor bak. Ben görüyorum. Hmm, Biz de şey buradan istiyor. Al abi. Oradan da millet de görürsün. Evet. Baydaşlı olan başkası yok. Evet. Şu şu an belki ses geliyordur. Doğduğunda tıpayı takacağız. Evet. Buraya birazcık su çıkacaktır. çıkacak. Mert evet. Bey. Ondan yapmışlar hı. bu küvezi. Hı hı. Tamam. Aha. Evet. Doldu. Tıpayı takıp şunu şöyle şey ettiriyoruz hmm. ama biraz daha Evet, iyice ettirdik. Tıpayı sattık. Tamam. Mert kontrol etsin de ben ha. şey bilmiyorum. Tamam. Tamam, kapattık. Üstüne de ayakla bastık. Hatta denedik. Şu an bu tamam. Motoru indirelim. o sinyali de ben şuradan çektim. Şey şuradan. Tamam. Gördün mü? Tek Bir tanesi indi. Hmm. Bunu da kilitlememiz lazım ya. İndirecek geçmiyor. Hmm. mi? Bir de oksijeni kitliyorsun o kalkmazsın de... diye, değil mi? Evet. Ya. Alt, alttan da kilitliyorsun galiba. Çekiyorsun. Bu sefer bunu çekince şey yapmıyor. Hımm. Yukarı gitmiyor. Anladım. Burada çift taraf çalışıyor. Çift taraflı çalışıyor. Şey yapmayacak. Yani yukarıya çekmeyecek. Ama bu biraz kısa kalmış. Yani ben şu an. Tam e, inmedi şu an? Ya i̇ndi indi. Bak tam indi de. Şimdi sorun şu Şimdi şuradan çekiyorum. Bak buradan çekince artık gitmez ya. Anladım. Şunu 8 ya kilit yapacağım ya burada. Aha. Bak 8 kilit yapmam için bunu yerinden çekiyorum. Hımm. Hayırmış yani. Biraz daha uzatılabilir bu halam. Ama iş Al, varıyor. Yani. Şu an oldu. Okey. Ama tam kilit yemedim yani. Bu sefer şuradan hani çekip yapmam lazım. Tam yani. Bak, Ömer kaldı, gördüm gör, gördün mü buranın nasıl kilitlendiğini? Kısa kaldı. Normalde şöyle çekip 8 atmam lazım. Kısa kalıyor. Evet tam gelmiyor. Yani, bu, altına. bu alatı yenilememiz lazım. Şöyle ucuna bir dikişleyip yap. aşağıdan çekmek lazım. Oluyormuş şu an oluyor ama hızlı gittiğimizde... Işte, Onu full yenilemek için var. teknenin kalkması lazım ama Çünkü şeyini bulamazsın oradan Durur, deliğin. Olur oluruz problem yok. Dik, mu? Şöyle yapıyorsun abi. Şunu açıktaki ya bu. Bunun Hı -hı, bağlı evet. bu belli. Bunu o belli. O belli orada zaten. Ojuna ipi ipe denk getiriyorsun. Ha oradan çekiyorsun. Atıyorsun. Tamam. Dikiş atıyorsun buradan. Oradan çekiyorsun. çekiyorsun. Okay anladım. Bunu o şekilde yapabilirsin. Evet. Şu an suyunuz tamam. Tekrar daha zaten dengeli bence. Değil mi bak daha şöyle. Daha anlaşar olmaz o Bak şu şey yatırma şeyi. Şurası var ya. Şu. Buradan şöyle bir uygun mapası var abi. Mafayı takip şeyini takıyorsun buraya. bunu. Boşluğunda var. Aleti buradan indiriyorsun. Vinci takıyorsun. Şuraya vinç takıyorsun. Buraya bağlıyorsun. Önlemde o vinci e, bana nasıl takıldığını gösterir misin? Var mı şimdi? Şey? De, var var aşağıda var, da, var. Da, var. da. Şimdi, şimdi değil, sonra. Elektrik tesisatında dağlamam var. Herhalde çalışmıyor. Yani o orada bir sıkıntı var. Bir bozukluk var orada. Hamaklar şey olmuş. Değişecek e, yani hepsi. Devrenin. Bunları şey yapabilirsin Bunlar sağlam. Bunları çamaşır makinesine atabilirsin abi. Öyle mi? Yumuşuyor yani mu? Kirden yani. mi acaba öyle? Bu şey tuz bu abi. Hmm. Güneş. Yumuşacık çıkar ya. Yani. Ama şu gidik bak. Bu böyle bir şey. Onlar zaten kestik Sof biz. Skotanlar. Şu siyah da öyle dedi şey. Evet, e, Flo skotası. Bunlar pamuklu ip alırsın zaten. Bu değil de şey alacaksın. Nylonu al. Öyle mi? Evet, bak şurada. <Gülüyor> Yok mu şu an? Yani i̇ş ne iş kadar, iş iş kadar lazım? Şu kadar. Aa var var. Ben bakarsın, şöyle bir ben. Aa pardon. kaldım. Yok ya. yok, devam et, devam et. Ben ayağımı çektim. Evet şimdi panayı erkeni bir bitirelim. <gülüyor> o <'ya> iskotası görevinde. <gülüyor> ben patata gam yaptım. Mert Kaptan, şu an ne yapıyoruz? Yani Halat... Beni değil, Kendi düğüm yaptı halatıcım. <gülüyor> şu, şu an düzgün duran halatı düğüm yaptı. <gülüyor> evet, şu an Cenova'yı toparlıyoruz yani. Tabii caizse. Zaten düzgün de şey e, bağlantılarını toparlıyoruz. Yani. yani tekneyi baştan yaratıyoruz şu an. O kadar yapmıyoruz <gülüyor> yani. Yok yok o kadar yapmıyoruz. balon takılır mı? Takılıyor. Ya. Zaten burada çok farkı yok yani bu tekne için. <gülüyor> Bayağı baksana. Bayağı baksana. Müzik Şimdi M modelinin bir de içine bakalım. Şu kısmı biraz daha yüksek X'den. Ondan sonra biraz daha yüksek. İşte bakalım bakalım herhalde. Şimdi burası havuzluk. Şu gördüğünüz alan. Burada bir işte dümen için, kaptan için şöyle bir yükselteci var. Şöyle oturdum. Hiza şu. Yani biraz daha herkesten yüksekte oturuyorum. Şu alan e, şöyle göstereyim. Oturuyorum ve ayaklarımı uzatıyorum. Ha, böyle yani. Hani yatsam biraz dizimi kırmam gerekir. Boyum 1.84. Kısa bir çocuk falan yatabilir yani. Şöyle mesela de şöyle oluyor yani. Şöyle. Ayağımı atınca Ondan sonra içeri bakacak olursak merdiven biraz dik kalıyor. Dikkatli inmek lazım. Üç basamaktan indikten sonra şurada bir ayna var. Geniş göstermek için. Şurası baş tarafa. Şekilde tuvalet. Yarı açık şöyle şey kapalı. Ön yatak. Ondan sonra şurada minder oluyor. Oturmalık yapmışlar. Burayı burası ocak kısmı. Şu şekilde. Ondan sonra o arkaya yatak geniş. da büyük. Şurada şey masa diğer oturma grubu. Masanın altı da boş. Buzdolabı falan konulabilir. Muhtemelen şu falan oradaydı. Şey böyle gözüküyor. Dışarıya doğru. Yani şöyle problem var. Yine aynı benim X'deki gibi yani Belki bir 5 cm daha yüksek ama yine benim <gülüyor> Şöyleyim yani anlatabiliyor muyum Kafam böyle yani, yani şöyle, Böyle 1.80'de orada böyle yani Bu böyle yani McGregor'larda böyle Genel atlarıyla X modelinde içi bu şekilde Şöyle bakacak olursak Bunlar sonradan yapılmış bazı şeyler. Şu hareketli galey. Burada ufak tefek gözü var. İşte içerisinde şeyler. Sonra şurada iki tane şey var. Bir daha öne gidecek olursak önde şey bu işte ortam. Şöyle bu ışık falan var. İşte tuvalet bu şekilde. Şöyle yapmışlar. Bunların altı hep şey göz gene olması gerektiği gibi şöyle yani bir şeyler var sanki benim altında su dolum hava kapağı var şurada hiç açık şurada hiç açılıyor ve yay yapacağız şöyle bir yay monte edersek rahat olur diye düşünüyorum hanlatlarıyla bu şekilde tekne Hava biraz sıcak bugün. Bakalım.